Lan bir one win var. Deku AWP'siyle de geldi. İyi de bir info topladı. Flame'i de önden oynayacağız. Bu arada imor yakalandı. Imor hayatta kaldı. Üzerine üstlük ve lollipop mu? Ay lollipop önce bulmuştu. Imor Flame'i de yakaladı. Imor Travis'i de yakaladı. Dedi ki bu tek gelmez. Ben Deko'yu da vurayım. Imor oturduğu yerden bir sağ, bir sola. Dört tokat birden gönderiyor. Sonra kalan Glowank'in yeri belli. Fazla Glowank'i yakalayınca 14-13 öne geçiyoruz. Çok büyük oynadı Imor sikil sayısında 20